Ben de değiştim Gün geçtikçe liriklerim gelişti Yeni bir neden sunma bana sevdiğin adam değişmedi Başlasın mı hazırlıklar Getirelim mi geleni desinler Ve belki uzaklardan seyrederim Ben de evet demeli Neden bekledim ki bunca sene Derdim anlamazsın Kendimi o sözü vermeseydim Asla hayal kuramazdım Başkasıyla yaşaman için Biraz adil olsaydın Hissetmezdim ben de acımı parmak uçlarıma kadar Umutlarımı bağlamazdım intihar arama Bırak dolsun içim, hayat boyuna elime katar Ben bir kez öldüm ve cinayetini saklama Nefret ettim onca günden, gece mi gündüz atlamaz Ve ben de melankoyu bırakıyorum Biraz sen tadında, biraz ben tadında Biraz biz tadında çünkü veda mektubun Sattı papatyasında Böyle veda etmek istemezdim fakat böyle oldu Çünkü gözlerinde ölümü yenen yoktu Param parça bedenim, hak etmedik böyle sonu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 Oysa bir masal gibiydi yeryüzüne inişin Beni bu masala alıştıran acılarımın geçmemesi Vedalar ansız olur bilirsin Çünkü geride kalan onca şeyin başka yerde yok tesellisi Söyle neredesin sen benim gözümün önündesin fakat ben neredeyim Bilmiyorum şu an hangi hanedeyim Kapat kapını parmağınla mühürle Karanlıkla bir bütünüm bir bütün etmesek de Devam et daha ne kadar derine batırabilirsin bizi gemeyecek sol yanımda bıraktığın izin bu biz benim başarım senin değil senin olan da benim değil bunca teza rağmen nasıl yaşatırım ki seni akıl kar değil zaten aklım bende değil sende değil peki kimde aynı geçmişi farklı geçirmişken söylesene çocukluğum hangi cehennemde böyle veda etmek istemezdim fakat böyle oldu çünkü gösterinde ölümü yenen yoktu param parça bedenim hak etmedik böyle sonu